Sevgilin annes kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle tel şehriyeli bulgur pilavı tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen malzemelere geçelim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 1 su bardağı bulgur, yarım çay bardağı tel şehriye, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı su ve tuz. Sıvı yağı tencereye alalım. Hafifçe kızardıktan sonra tel şehriyeyi ilave edelim. Şehriyeler kahverengileşinceye kadar kavuralım. Ardından bulguru ve tereyağını da ekleyerek en az 5-6 dakika daha kavurmaya devam edelim. Suyu ve damak zevkine göre tuz ilavesini yapalım. Ve kısık ateşte tencerenin kapağını kapatarak pilavımızı pişmeye alalım. Suyunu çekip bulgur taneleri piştiğinde altını kapatıp tencerenin ağzına havlu kağıt koyalım.